Evet yellow, sarı. Evet Masal eğleniyor muyuz? Evet. Şimdi sırada balon şişirerek renkleri öğrenmek <gülüyor> <sürekli gülüyor> var. <gülüyor> o zaman ne yapıyoruz? Hemen balonlarımızı getir ve şişirmeye başlayalım. Tamam. Bekliyorum seni burada. Tamam. getir. E, Bunca. Oo wow, masal nereden çıktın sen? Çıktın, Süpersin masal. Şimdi balonları şişirelim o zaman. Tamam. Şimdi masal bu hangi renk? Sarı. Sarı. Yellow. Yellow. Evet. Evet, yellow, sarı. Anne, soruncu kızı. Tamam kızım. Babam Evet, Masalcım. Hmm. Turuncu. Turuncu. Evet. Turuncu balon. Orange. Meronet, meronet, meronet. Evet. Ana. Ana. Ana. Ana. Ana. Ana. Ana. Ana. Ana. Ana. Ana. Red. Evet. bakalım. bakalım. Bu